Herkese merhaba, Mutlu İkici ben. Sancaktepe, Bizimtepe Aydos sitesindeyiz. 3 artı oluşan 156 metrekarelik ara kat kiralık bir dairemiz var. Ama onun öncesinde ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum size. Bizimtepe Aydos sitesi 17 blok, 1.38 daireden oluşan tüm sosyal donatılara sahip özel bir sitedir. İsterseniz buyurun daireye gezelim.